Arkadaşlar herkese merhabalar. Yepyeni videolar yine sizlerleyim. Yine bir inceleme videosu, yine bir tofaş videosu sizlerle edeceğiz. Yine dolu bir tofaş olacak bu. Yanımda şimdi Oğuz var arkadaşlar. Oğuz benim yakın arkadaşım. İlk olarak derede hem tanımış olun kendisini tofaş tercih etti. Onları soralım. Yavaş yavaş videomuza başlayalım. İlk olarak Oğuz ne yapıyorsun? Ee, Nelerle uğraşıyorsun? Öncelikle merhabalar. Yani tofaş görüldüğü üzere Türkiye genelinde... Eskiden ailelerimizden, babamızdan, akrabalarımızdan gördüğü üzere çocukluktan gelen bir heves. Yani seviyoruz <gülüyor> bu tarz arabaları. Hani atmosferik hep hayalimizdi. Eskiden büyüklerimizle görürdük. Yarışları izlerdik. Hoşumuza giderdi. Sonra kendimize de almak nasip oldu. Binmek nasip oldu. Aracımız Konya Yasin Altan yapımı. Atmosferik, kranklı bir araba. Yani motorda ne var diye sorarsanız Tofaş Camiası'nda... Hani bu spekler biraz gizlidir. Kimse açıklamak istemez. Hani söyleyebileceğim arabamız kranklı bir araba. Piston K24, işli kapağımız, sereceli eksantremiz egzoz sistemi. Hani komple e, baştan aşağı yapılmış bir araç. Şu an normal cadde modunda. Aracımız Fethiye'de. Motor mekanik olsun. Konyalar motoru yenileme. Mehmet Bardakçı ilgileniyor. E, Karbüratör işlerine, karbiyatörcü güven Ayarlıyor. o zaten araban çok hoşuma gidiyor benim de. Zaten göze hitap eden bir araba. Hem temizliğinden olsun. Hem içi olsun hem dışı olsun. Oldukça temiz. Şimdi birazdan zaten iç dış çekimlerine bakacağız. Oğuz arabayı ne zaman aldın? Ne kadar zamanda bu hale geldi? Şimdi yorumlarda çünkü bu sorular gelecek. Ben yorumlara göre sana bu soruları yöneltiyorum şu an. Arabayı yakın samimi bir arkadaşından aldım zaten. Yani araba bildiğim araba. Ondan aldığım pek değişiklik yapmadık. Yani şu an araba cadde modunda. Hani sokak yarışı olsun o gibi konularda özel lastiklerimiz falan var onlar bağlanıyor Cadde modu deyince bu mu oluyor? Ee, cadde modunda pek, şu an evet. aracımız toplu koltuklara her şey takılı Hani kilo ağır olarak ağır basıyor Üç modu dediğimiz ara, araç komple sökülür Koltuklar kapı döşemeleri iç komple boşaltılır arka tampondur Motoruna ee, bakabiliriz mi birazdan açıp? Bakabiliriz üstünde normal standart lastik olduğu için Hani sarma yapıyor birinci vitesi yok zaten Onun için özel silik lastiklerimiz var yarış önler kaç arkalar kaç değişiklik önlerimiz 14 karajant arkalarımız 15 spor e, spor zaten yarış aslında çoğu kişinin kullandığı jantlardan lastik batları lastik yerimiz önler 55 yanak arkalar standart 195 50 15 Nankang r1 lastik yerimiz var yarış modunda bunları takıyoruz şimdi bu kadar yapılı arabanın motor kısmını göstermemek olmaz şimdi motoru anlatacağız birazdan ilk olarak gözüme çarpan şu var o oh, sende olsun mikrofon yani oradan Artık duyar sesi herhalde. o şuradaki yanık nedir? Or Oradaki yanık karbüratörden püsküren bezinin yaptığı bir leke. Kusura bakmayın motor bölümü biraz kirli. Şimdi bunu herkes bilmez yani ben de pek fazla bilmedim bir şey biliyorsun bu işlerle sen daha çok uğraşıyorsun. Evet ben pek fazla böyle atmosferik yüklü motorlara falan uğraşmıyorum. Bu işi sizler seviyorsunuz. Ben de sizlere şu an çekimine geldim. Şimdi motor içinde anlatacağımız bir şeyler var mı oş şimdi? Millet merak ediyor nasıl yüklü motor nasıl gidiyor diye Şöyle bakma Tofaş'ın motoruna göre Yani biraz baya bir farklılık var Yani motor olarak Dış, dış görünüş tabi biraz farklı gel geliyor Hava filtresi olmadığı için Bu karbüratör bu şekilde açık kullanıyor bunda oynama var mı Oğuz? Evet var Bu içten oynuyorlar değil mi? Öyle mi oluyor? İçeriden kelebekleri oynanıyor ama şu an Standart kelebek var Yürür hoşumuza gittiği için şu an şehir içi yakıt açısından da dağarat yakıt olarak iyi diyorsun evet ekstra dış görünüş hani bu motorlarda içeriden piston krank oynandığı için dış görünüş olarak pek bir değişiklik göremiyoruz e, yaptığımız değişiklikler dış görünüş olarak buji kabloları bunlar herhalde performans buji kabloları değil mi evet de e, ayrıyeten gördüğümüz headers'ın üst kısım sargısı aşağıya kadar iniyor. Evet özel emme manifold olsun. Ben neden soruyorum biliyor musun ee, bu işi merak edenler e, bu şekilde yüklemek isteyenleri de hem senin sayende e, tecrübe olmuş olur neler yapıldığını merak edenler öğrenmiş olur diye ben soruyorum bunları. Bir de şey soracağım e, mesela bu kadar iş yapıldı yani bu motor kısmında harcanan ne olur. Aşağı gel ben tofaşım var diyelim e, olsun. İşte senin gibi yüklemek istiyorum de Şu anki fiyatla söyleyeyim ben sana belki biliyorsundur bilmiyorsundur Fiyat olarak tahmin edebileceğim bir fiyat var mı? Yani kranklı bir araba yapmak şu an ortalama 10-15 bin lirayı geçer yani Ama kullandığın malzeme kalitesine göre de bu fiyat değişikliği olur yani O şimdi bu videolar çekiliyor Çekilirken e, izleyen arkadaşlar genelde işte kapı sesini, iç ortam sesini de duymak istiyor yani aracın bir de iç kısmını tanıtıp bir gösterebilir misin? Gösterebiliriz. Şöyle evet. bir kapı açılış kapanışı herkes merak ediyor. Senin arabada oldukça. selam Aleyküm Otodun. <gülüyor> i̇ç kısmında neler var o? Şimdi alt kısımda gördüğüm birkaç bir şey var. Onlar ne işe yarıyor, nelerdir? Burası yağ basınç saatimiz. Araba çalışıyorken kaç bar yağ bastığını gösteriyor. Burası akü voltajı. Burası normal USB şarjımız. Bu yağ basıncı senin kalkışlarda, gidişlerde önemli bir şey mi? Genelde kontrol ediyor musun? Tabii ki de gözümüz bir gözümüz onda. Yani motor yağ basıncı yoksa bir sıkıntı var demektir. Kapatalım olur. Bu kadar video çektik. Şimdi bunun sesini duymadan olmaz. Atmosferik bir tofaşın sesi arkadaşlar bu. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Arabayı elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Tabii ki bu araba tanıtımlarında daha yeni yeni başladık. Sizlerin de bu tarz yapılı, doğru arabalarınız varsa Instagram adresinden ya da YouTube'dan bana ulaşabilirsiniz. Oğuz'un Instagram'ını da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Direkt o linkten ulaşabilirsiniz. Oğuz buraya kadar geldin, eşlik ettin, arabanı tanıttın. Ağzına sağlık, ayağına sağlık. Var mı söylemek istediğin son bir söz olarak? Ee, teşekkür ederim. Dediği gibi biraz amatör olabilir. İlerleyen zamanlarda daha profesyonel olarak karşınızdayız. İnşallah. Arkadaşlar şimdi bu kadar. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Şükran.